bugün 31 Ekim 2021 Pazar Güneş günündeyiz Başak burcundaki ay güne pratik ve çalışkan enerjiler veriyor sabah ve öğle saatlerinde ay kova burcundaki Satürnle sert akrep burcundaki güneşle olumlu açı yapacak zaman zaman gelecek kaygıları hissedebilir melankolik eğilimler gösterebiliriz günlük iş ve sorumluluklara odaklanıp kararlı ve disiplinli hareket edersek başarılı olabiliriz bugün akrep burcundaki güneşte kova burcundaki satürn arasındaki dik açı etkinleşiyor Kişisel sınırlamalar ve zorluklarla karşılaşmamız mümkün. Stres ve endişe yaratan duygulara, otorite figürleriyle ilgili olabilecek sorunlara, iş ve sorumluluk alanlarında oluşabilecek engellere karşı dikkat etmeliyiz. Geçmişte yaptığımız hata ve ihmallerle de yüzleşebiliriz. Kronik sağlık sorunları artabilir, özellikle olgun yaşta ve hasta kişilerin problemleri artabilir. Öğleden sonraki saatlerde Başak Burcu'ndaki ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecan ve coşkumuzun artabileceği bu saatlerde özgür davranabilir, günlük işlerde de pratik çözümler üretebiliriz. Yeniliklere açık ve objektif olmak faydalı olabilir. Kova burcundaki Jüpiter ve terazi burcundaki Merkür arasındaki üçgen açı kesinleşiyor. Zihinsel olarak enerjimiz daha yüksek olabilir. Eğitim, bilim, ticaret ve kültürel alanlarda yeni fırsatlar arayabiliriz. Bakış açımızı geniş tutmak bugün önemli şanslar getirebilir.